Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere 20-26 Mayıs haftasının astrolojik gündeminin e, öncelikle genel etkilerinden daha sonra burçlara göre tek tek etkilerinden bahsediyor olacağım. E, eğer e, kanalıma ilk defa rastlıyorsanız hem aylık hem günlük hem de haftalık e, burç yorumlarını elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Bu nedenle eğer mayıs ayı burç yorumlarını izlemediyseniz oynatma listesinden izleyebilirsiniz ve aynı zamanda Haziran e, burç yorumlarını da yeni paylaştım. Onları da kanalımdan e, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve e, astrolojiye meraklı olan arkadaşlar için de e, oynatma listelerinde bulabilecekleri astroloji öğreniyorum e, listesinden e, kendi haritalarından e, ne gibi etkiler var. E, alabileceklerini kendi haritasına hakim arkadaşların e, basit çapta anlayabileceği şekilde birkaç e, teknik bilgi vermeye çalıştım. Bu videoları da oynatma listelerinden izleyebilirsiniz. Ve e, sizlere daha çok içerik üretebilmem daha çok motive olmam adına kanalıma abone olur ve yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok sevinirim diyerek videoyu açmak istiyorum nihayetinde. Evet e, biliyorsunuz Geçtiğimiz hafta e, pazar günü hatta geçtiğimiz hafta diyemeyiz bu hafta içerisinde de etkili olacak olan önemli bir gökyüzü gündemi söz konusuydu. Bu da neydi? Akrep Burcu'nda meydana gelen Dolunay. E, bu Dolunay'ın hem tarihi e, oldukça manidar hem de açıları oldukça manidardı ki Akrep Burcu'nda meydana gelmesinden ötürü özellikle ülkemizin gündeminde bir takım önemli değişikliklerin, dönüşümlerin, e, bazı düşmanlıkların, bazı gizli meselelerin ortaya çıkması gibi gündem maddelerini ortaya koyabilme potansiyeline sahipti ki dediğim gibi hala bu hafta da etkili olacak bir e, dolunaydır. Dolayısıyla eğer geçen hafta yorumları dinlemediyseniz veya Akrep burcu dolunay videomu dinlemediyseniz öncelikle o videoyu dinlerseniz bu hafta e, daha e, etkili olacak e, bir gökyüzü gündemidir. Ancak bu videoda bundan bahsetmeyi tercih etmeyeceğim. E, çünkü bu haftanın gündemine e, hızlıca bir bakış atalım istiyorum. Evet 20 Mayıs'ta haftayı ay Yay burcunda açıyoruz. Ay, ayımız artık e, akrep fazından çıkacak ve yay burcu seyrine e, başlıyor olacak. E, gerçi bu e, pazar günü zaten ilerleyen saatlerde gerçekleşen bir etkileşimdi. Dolayısıyla pazartesi günü biraz daha rahat olabiliriz. E, biraz daha iş temposuna ayak uydurmakta zorlanabiliriz. Dinlenmek, araştırmak, okumak, e, sohbet etmek, hoş vakit geçirmek gibi e, güdüler e, söz konusu olabilir. Biraz daha gündemimiz özellikle e, kişisel gelişimimiz ve e, kendi e, hayal ve hedeflerimiz belki de e, eğer seyahate gitmiş bu hafta sonu seyahatten dönmüş arkadaşlar varsa hala seyahatin etkisinde kaldıkları bir pazartesi günü geçirebilirler. 21 Mayıs günü e, sabah saatlerinde ayın yay burcu transitini tamamlayıp oğlak burcuna geçtiğini görüyoruz. Ay oğlak burcundayken özellikle salı çarşamba günleri biraz daha sorumluluklar İş hayatımız, kariyerimiz, yapmamız gereken görevler, ödevler, vazifeler gibi konular gündemimizde olacaktır. Özellikle salı, çarşamba gün önemli görüşmelerinizi, önemli iş toplantılarınızı ayarlayabilirsiniz. Bugünlerde bilhassa sorumluluk alma konusunda emek vermek, çaba göstermek ve yeterli çalışma azmini üzerimizde bulmak adına olumlu günlerdir diyebilirim. Yine e, Salı günü e, 21 Mayıs günü Güneş'in e, Boğa Burcu transitini tamamlayıp İkizler Burcu transitine başladığını görüyoruz. Bu hemen hemen Ay'ın Oğlak Burcu'na geçmesiyle aynı saatlere denk geliyor. Dolayısıyla Güneş'in Boğa Burcu'nda transit yaptığı sırada e, esasında e, daha çok mallarımız, mülklerimiz, parasal meseleler sahip olduklarımız, değer yargılarımız gibi konularla ilgili gündemlerimiz e, hayli yoğundu. Şimdi ise daha ziyade ikizler burcunu temsil ettiği zihinsel faaliyetler, iletişim becerileri, sosyallik, arkadaşlık ilişkileri, yakın çevre ilişkileri gibi daha çok e, seyahatlerde olacağımız, daha çok toplantılar içerisinde olacağımız, daha çok sohbet, iletişim trafiğinin aktif olacağı e, bir ay bizi bekliyor olacak. E, tabii ki bu sadece bu haftanın gündemi değil. Yine 21 Mayıs günü e, Merkür'ün de ikizler Burcu'na geçtiğini görüyoruz. Buradan Güneş Merkür'ün hatta kavuşum enerjisinde olduğunu görüyoruz. Yani Salı günü özellikle Ay'ın Oğlak Burcu'na geçmesi, Güneş Merkür'ün ikizler Burcu'na geçmesiyle beraber özellikle iş anlaşmaları, iş görüşmeleri, evlilik anlaşmaları, her türlü imza, her türlü kontrat görüyoruz. E Tanışılacak, görüşülecek, kontak kurulacak kişilerle gerçekleştirilen projeler geleceğe dair atılacak adımlar adına oldukça etkili bir gün olabilir. Zira salı gününün gündemi oldukça yoğun. Özellikle öyle saatlerine kadar hızlı bir şekilde her şeyin olup bitmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada... Güneş ve Merkür'ün ikizler burcunda birleşimiyle beraber özellikle Merkür'ün ikizler burcunun gezegeni olduğunu düşünecek olursak Merkür'ün çok parlak bir şekilde ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Merkür'ün bütün işlevlerini güneşin etkisiyle parlattığını, yücelttiğini, büyüttüğünü görebiliriz. Özellikle dediğim gibi her türlü iletişim, her türlü seyahat fırsatı, kontratlar, sözleşmeler, yazışmalar için oldukça uygun bir tarih salı günü. Evet 22 Mayıs güne geçecek olursak 22 Mayıs günde Marsla Uranüs arasında güzel bir etkileşim olduğunu görüyoruz Marsla Uranüs yengeç ve boğa aksında güzel bir açı geliştiriyorlar. Burada özellikle ailevi bağlar sahip olduğumuz mal mülk gayrimenkullerle alakalı güzel ani bir takım gelişmeler yaşanabilir. Ani bir kararla ev değişikliği karar alabilirsiniz. Ani bir kararla aradığınız evi bulup hemen o evi almaya kalkabilirsiniz gibi gibi. Burada özellikle dediğim gibi güzel ve ani bir takım girişimler, başlangıçlar, sürprizler, hoş sürprizler, hemen gelişecek olaylar söz konusu olabilir. 23 Mayıs günü ayın kova burcu transisine başladığını görüyoruz. Dolayısıyla 23 Mayıs'tan itibaren, Perşembe gününden itibaren daha çok toplumsal meseleler, daha büyük hayallerimiz, daha bütünsel bir bakış açısıyla yaklaştığımız günler söz konusu olacaktır. Burada özellikle büyük gruplar, organizasyonlarla hareket edebilir ve toplulukların menfaatine göre hareket edebiliriz. Burada asıl hedef ve hayallerimizi gerçekleştirmek adına vizyonumuzu geliştirebiliriz ve burada özellikle arkadaşlıklarımızdan destek alabiliriz ve 26 Mayıs günü Ay Balık burcunda haftayı kapatıyoruz Ay Balık Burcundayken e, dolayısıyla haftayı kapatırken de biraz daha kendi içimize kapandığımız biraz daha içsel motivasyonumuzu artırmaya yöneldiğimiz biraz daha kendi halimizde e, dinlenmeye çekildiğimiz e, bir hafta kapanışı söz konusu olacaktır. Geçtiğimiz haftaya göre her ne kadar dolunayın etkisinde e, olsak da bu hafta biraz daha sakin, biraz daha iyicil etkilerin olduğu, biraz daha kendimizi dinlediğimiz ve e, kendi işlerimizin peşinde koşturduğumuz bir hafta olacağı benziyor. Ve güzel sürprizler, ani sürprizler de bu hafta gündemimizde olabilir. Belki de dolunayın etkisiyle e, meydana gelen olayların akabinde e, bu hafta e, karşımıza çıkan sürprizler ve yenilikler Dolunay'ın meyvesi niteliğindedir diyebilirim. Evet genel yorumlar bu şekildeydi. Şimdi bu işlere etkilerine bakalım kısaca tek tek. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 20-26 Mayıs haftası siz sevgili koçlara neler hazırlıyor bunlardan bahsedeceğim. Evet bu hafta geçtiğimiz haftaya nazaran oldukça sakin ve iyicil etkilerin olduğu bir hafta diyebiliriz. Ee, geçtiğimiz hafta meydana gelen ancak bu hafta da etkili olan Akrep Dolunay'ı sizin 8. evinize meydana gelmişti ve önemli bir dönüşüm önemli bir takım kararlar arifesinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu hafta da aslında bu gündemler kafanızı meşgul edecek olsa da bu haftanın önemli gündemi Mars'ın arasındaki güzel etkileşim. Bu da e, özellikle maddi konularla alakalı e, oldukça e, şanslı olduğunuzu göstermekte. Eğer e, kendi yatırımlarınız kendi kazançlarınızla bir gayrimenkul alım satımı gibi planınız mevcutsa bunun açısından e, özellikle bu hafta oldukça şanslı etkileşimler karşınıza çıkabilir. Hayalinizdeki evi bulabilirsiniz. Hayalinizdeki e, yatırım fırsatını e, elde edebilirsiniz. Özgüveninizi kazanmak ve ailenizle ilişkilerinizi düzenlemek adına da Oldukça güzel bir hafta olacaktır. E, güneşin ve Merkür'ün ikizler burcuna geçmesiyle ise e, bilhassa yakın çevreniz kardeşlerinizin hayatında özellikle erkek kardeşlerinizin hayatında önemli bir takım gündemler e, haftayı meşgul edecektir. Umarım e, güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar 20-26 Mayıs haftası siz sevgili boğalara ne gibi etkiler hazırlıyor bunlardan bahsedeceğim. E, bu hafta e, geçtiğimiz haftaya nispeten daha rahat daha iyice etkilerin e, yaşandığı bir hafta diyebilirim. Önemli iki gezegen e, geçişi ve e, güzel bir açık kalıbı söz konusu. E, geçtiğimiz hafta meydana gelen Akrep Dolunay'ın hala etkisindeyiz. Bu tam sizin karşınıza 7. evinize meydana gelmişti. Dolayısıyla ki ilişkilerinizle alakalı önemli bir karar sürecine girmiş olabilirsiniz ve bu gündem bu haftadan devam ediyor olacağı benziyor Ancak bu haftanın içerisinde meydana gelecek olan açılara bakacak olursak güneşin ve Merkür'ün ikizler burcu transitine başladığını görüyoruz bu etkileşim sizin ikinci elinize meydana geleceği için önümüzdeki günlerde bu hafta ve bundan sonraki birkaç hafta içerisinde özellikle zihninizin daha ziyade kazançlarınızı arttırmaya yönelik, para kazanmaya yönelik, kaynaklarınızı arttırmaya yönelik şekilde çalışacağını belirtmekte. Burada otoritelerden güzel destekler görebilirsiniz. Hayatınızdaki erkek figürlerden maddi olarak destekler görebilirsiniz. Bir iş projesi karşınıza çıkabilir. Yeni bir yatırım fırsatı karşınıza çıkabilir. Dediğim gibi kaynaklarınız alacağı benziyor ve kendinizi daha rahat ifade edeceğiniz, daha güzel bir şekilde e, ortaya koyabileceğiniz kendi potansiyelinizi e, günler e, söz konusu olacaktır. Oldukça güzel etkileşimler var bu hafta. Ve yine Mars Uranüs arasında, Burcunuzdaki Uranüs ve Yengeç Burcundaki Mars arasında çok hoş bir görünüm var. Bu görünümle de beraber özellikle... E, A, e, yine yakın çevre kardeşlerin hayatında önemli gündemler olabilir kısa e, hiç hesapta olmayan seyahat planları ortaya çıkabilir hiç hesapta yokken ani bir şekilde e, kısa bir seyahate çıkabilirsiniz yeni bir eğitim e, yeni bir e, bakış açısı e, yeni bir takım iletişim fırsatları ve iş fırsatları sözleşmeler karşınıza çıkabilir sevgili boğalar oldukça güzel bir hafta e, umarım e, güzel bir hafta geçirirsiniz diğer dolarda görüşmek üzere hoşçakalın Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar 20-26 Mayıs haftası siz sevgili ikizler burçlarına ne gibi etkiler hazırlıyor bunlardan bahsedeceğim. Ee, özellikle bu hafta e, geçtiğimiz hafta meydana gelen akrep dolunayının hala etkisindeyiz bunu belirterek başlamak istiyorum. Dolayısıyla her ne kadar bu haftanın etkileri oldukça uyumlu, olumlu ve iyicil olsa da yine de o akrep burcu dolunayının e, biraz gerginliğini üzerimizde hissederek başlayabiliriz haftaya. Buradan özellikle burcunuza yerleşen Güneş ve Merkür sizi önümüzdeki süreçte, önümüzdeki yaklaşık bir aylık süreçte oldukça ön plana çıkartacak. toplum içerisinde sözünüz dinlenecek ve kendinizi çok rahat bir şekilde ifade edebileceksiniz sevgili ikizler. Özellikle otorite ile ilgili işlerinizde kendinizi çok daha rahat ifade edebildiğinizi, isteklerinizi daha rahat karşı tarafa ulaştırabildiğinizi fark edebilirsiniz bu süreçte. Dediğim gibi artık sizin zamanınız başlıyor bu haftayla beraber sevgili ikizler. Ve yine bu hafta meydana gelecek olan bir iyicil açı ise Mars Uranüs arasındaki güzel etkileşim. Bu Boğa burcundaki Uranüs ve Yengeç burcundaki Mars arasında meydana geliyor. Dolayısıyla... Sizin 12. eviniz ve 2. eviniz arasında meydana gelecek. Bu açıyla beraber özellikle kaybettiğinizi düşündüğünüz... Bazı maddi olanaklar, bazı maddi kaynaklar karşınıza hiç beklemediğiniz bir şekilde çıkabilir. Ee, özgüveninizi geliştirmek adına yeniden o eski özgüvenli hallerinize dönebilirsiniz. Oldukça aslında hiç hesapta olmayan kaybettiğinizi unuttuğunuzu düşündüğünüz ancak size ait olan ve sizi daha iyi hissettirecek olan şeyler ani bir şekilde karşınıza çıkabilir ve ani kararlar alabilirsiniz. Ancak bu ani kararlar oldukça olumlu ve iyicil etkilerle donatılmış. Umarım güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolar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 Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 20-26 Mayıs haftası siz sevgili yengeçlere ne gibi etkiler hazırlıyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Bu hafta geçtiğimiz hafta yaşanan akrep dolunayının yine etkisindeyiz sayılır. Dolayısıyla her ne kadar bu hafta içerisinde olumlu uyumlu açılar söz konusu olsa da yine de o gerilimli o dolunayın gerginliğini üzerimizde hissedebiliriz. Ancak bu hafta oldukça olumlu oldukça pozitif o dolunayın haftasından sonra... Kendimizi rahat bir şekilde dinleyebileceğimiz, kendimizi bulabileceğimiz bir hafta olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle güneş ve merkürün 12. evinize yerleşmesiyle beraber içsel anlamda Kendinize onarabileceğiniz gücü kendinizde bulacaksınız sevgili yengeçler. Bu süreçte özellikle bu hafta bir regresyon çalışması geçmişe dönüp temizlik çalışması yapabilirsiniz. Kendinizi medite etmek adına yeni girişimler gerçekleştirebileceğiniz gibi uygun kişilerle de tanışabilirsiniz. Bu süreçte özellikle yurt dışı uzaklarla alakalı gündemleriniz söz konusu olabilir. Dediğim gibi kendinizi içsel anlamda yenileyeceğiniz, güncelleyeceğiniz ve o gücü, o kudreti kendinizde bulacağınız bir hafta olacak belirtmek isterim. Yine e, Mars Uranüs arasında güzel bir etkileşim söz konusu olacak. Mars e, bir süredir sizin burcunuzda ve de biliyorsunuz ki Boğa burcunda. Yani 11. eviniz ve 1. eviniz etkileniyor olacak bu icra açıdan. Dolayısıyla e, burada e, hayallerinize kavuşmak adına kariyer gelirleriniz, kariyer beklentileriniz, büyük hayallerinize kavuşmak adına kendinizde e, o potansiyeli, o gücü hissedebileceğiniz gibi aynı zamanda bu hafta tanışacağınız e, kişiler özellikle arkadaş alakalı gireceğiniz ortamlar, tanışacağınız kişiler size kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak, kendinizi daha iyi ve kendiniz gibi ortaya koymanızı sağlayacak kişiler ve gruplar olabilir. Oldukça olumlu, sürprizli ve güzel bir hafta. Umarım siz de bu haftayı güzel bir şekilde deneyimlersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili aslanlara ne gibi etkiler hazırlıyor bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili aslanlar geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir akrep dolunayı görüyoruz ile karşılaştık ve mücadele ettik bu haftanın sonuna doğru meydana gelen bir açıydı. Dolayısıyla bu haftada dolunayın etkileri tam olarak temizlenmiş değil Ancak yine de bu haftanın açıları başlı başına oldukça iyicil oldukça pozitif ve güzel sürprizleri barındıran açılar Burada özellikle bu hafta iki gezegen ikizler burcunda transite başlıyor olacak. Güneş ve Merkür ikizler burcunda hareketine başlıyor. Bu da demek oluyor ki önümüzdeki süreçte oldukça sosyalleşeceğiniz, oldukça kişiyle tanışacağınız, farklı çevreler içerisinde bulunacağınız, hayal ve hedeflerinizi gerçekleştirmek adına güzel kontaklar kurabileceğiniz, kariyerinizde eğer bir ünvan, bir terfi, bir atama gibi beklentiniz varsa bu beklentilerinizi gerçekleştirebilecek bir takım kişilerle tanışabileceğiniz bir hafta olduğunu ve bu sadece bu haftayla sınırlı değil önümüzdeki süreçleri de kapsadığını belirtmek isterim. Ve yine Mars Uranüs arasında bu hafta güzel bir etkileşim var. Yengeç ve boğa haksından. Bu da sizin hem 10. evinizi hem de 12. evinizi tetiklemekte. Dolayısıyla geçmişten kalan belki gizli bir hayaliniz, özellikle kariyerle alakalı gelecek hayaliniz yeniden ortaya çıkabilir. Veya spiritüel bir alanda yaşayabilirsiniz çalışıyorsanız bu alanla ilgili bir takım e, girişimler e, meydana getirebilirsiniz. Bu konuda destekler görebilirsiniz. Veyahut bir devlet kurumunda çalışıyorsanız veya kurumsal bir yerde çalışıyorsanız ve mesleğinizle alakalı bir takım sıkıntılar yaşadıysanız ya, ya, çok özür diliyorum. Yaşadıysanız, e, kaybolan bir meslek, kaybolan bir ünvan gibi durumlardan bahsediyorum. Bunlarla alakalı onu, olumlu e, geri dönüşler alabilirsiniz. Siz hiç hesapta olmayan yeni kariyer hedefleri, yeni gelecek beklentileri, o Autoriteyle, devletle, kurumlarla olan ilişkilerde hiç hesapta olmayan dediğim gibi ani bir takım sürprizli haberler ve adımlar söz konusu olabilecektir bu hafta. Umarım güzel bir şekilde de deneyimlersiniz bu haftayı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili başaklara ne gibi etkiler hazırlıyor bunlardan bahsediyor olacağım. Bu videoda sizlere. Evet sevgili başaklar bu hafta özellikle güneşin ve merkürün ikizler burcunda transite başladığını görüyoruz. Bu da sizin gibi değişken bir burç olan ve aynı gezegeni paylaştığınız ikizler burcunun aktivasyonu. Esasında siz sizin de e, daha olumlu bir şekilde etkilenmenizi sağlıyor olacak. İkizler borcu sizin 10. evinizi temsil eder. Dolayısıyla burada kariyerinizle alakalı çok güzel kontaklar, çok güzel fırsatlar, çok iyi e, yetkili ve etkili kişilerle tanışma imkanı yakalayabileceğiniz anlamına gelmektedir. E, tabii ki bu sadece bu haftayı kapsayan bir e, açı değil. Ancak bu hafta başladığı için bu hafta içerisinde bahsediyorum. Önümüzdeki hemen hemen e, 3-4 haftalık süreci kapsayan bir e, etki. Dolayısıyla burada... Özellikle iş başvurusunda bulunan, yeni iş arayan bir başak burcuysanız bu haftayı mutlaka değerlendirin. E, oldukça özellikle güneşle Merkürün kavuşum yaptığı salı günü e, oldukça e, hiç beklemediğiniz e, olumlu geri dönüşler sağlayabilirsiniz, alabilirsiniz. Yine mars Uranüs arasında meydana gelen iyicil bir açı da bu hafta e, gözümüze çarpıyor. Bu açıyla beraber özellikle 11. evi ve 9. eliniz etkileniyor olacak. Burada... E, Yaşam hedefleriniz, yaşam hayallerinizle alakalı hiç beklemediğiniz bir haber, uzaklardan gelen bir haber, belki bir seyahat planınız vardı, belki bir yabancı ülkeye taşınma, yabancı dil eğitim alma veya akademik bir eğitim alma gibi bir hayaliniz vardı bunlarla alakalı. Bir arkadaşınızdan güzel bir haber alabileceğiniz gibi bunlarla alakalı doğru ortamlara, doğru sosyal çevrelere dahil olabilir veya uzaklardan güzel bir haber alabilirsiniz. Hayallerinize bir adım daha yaklaştığınızı hissedebilirsiniz sevgili başaklar. Umarım güzel bir şekilde deneyimlersiniz haftayı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar 20-26 Mayıs haftası siz sevgili terazilere ne gibi etkiler hazırlıyor onlardan bahsedelim bu videoda sizlere. Evet sevgili teraziler geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir akrep dolunay atlattık. Dolayısıyla özellikle kaynaklarınızla alakalı konularda önemli dönüşümler yaşamış olmalısınız. Bu hafta her ne kadar iyicil ve olumlu etkiler olsa da akrep dolunayının tam olarak tesirinden çıktığımızı söyleyemem. Dolayısıyla akrep dolunayının etkileri devam ediyor olsadan bu haftanın etkileri oldukça pozitif, oldukça iyicil ve oldukça e, sakin diyebilirim. Bu haftanın önemli gündemleri Güneş ve Merkür'ün İkizler Burcu'ndan kavuşum yapması ve ikizler burcu transitine başlaması. Bu etkileşim sizin 9. evinizde meydana geliyor. Dolayısıyla özellikle öğrenci olan terazi arkadaşlar çok güzel bir şekilde üniversite sınavına hazırlanan veya bu hafta sınava giren bir terazi burcuysanız güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yabancı ve eğitimi almak adına entelektüel kapasitenizi geliştirmek adına yeni fikirler, yeni yaşam görüşleri, yeni kişiler, yeni ortamlar, yeni kültürler tanımak adına Oldukça güzel etkileşimler söz konusu. Bu hafta tanışacağınız insanlar bu tarz akademik hayallerinizi yerine getirmek adına sizi ileride destekliyor olabilir. Bu hafta özellikle tanışacağınız insanlara dikkat edin sevgili. Teraziler. Onun dışında yaşam felsefenizi, yaşam görüşünüzü güncelleyebileceğiniz, kendinizi her zamankinden daha maneviyatlı ve daha güçlü hissedeceğiniz bu konularda araştırmalar, bu konuda bir takım eğitimler almak isteyeceğiniz bir hafta olacağını belirtmeliyim. Onun dışında Mars ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim söz konusu bu hafta. Bu etkileşim sizin 10. evinizi ve 8. evinizi etkiliyor. Burada özellikle başkalarının sorumlulukları ile alakalı bir misyonunuz varsa bu misyonla alakalı olumlu bir değişiklik söz konusu olabilir. Örneğin birçok terazi borcu evlilik kararı alabilir, anne veya baba ebeveyn olacağı haberini alabilir veyahut evlilik Burada ameliyatlarla ilgili uzun süredir planladığınız ameliyatlarla sağlık problemleri ile ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Devletle ilgili işlerinizde örneğin bir sigorta, bir vergi borcunuz vardır. Bunlarla alakalı yapılandırma, bunlarla alakalı çözümler, hiç beklemediğiniz, hiç hesapta olmayan geri dönüşler sağlayabilirsiniz. Veyahut hiç hesapta olmayan bir borca girebilirsiniz. Ancak bu borç olumlu bir borç olacaktır. Bir mal edinmeye ilişkin bir borç olacaktır. Umarım güzel bir şekilde hafta edineyimlersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili akreplere ne gibi etkiler hazırlıyor bunlardan bahsediyor olacağım bu videoda sizlere. Evet sevgili akrepler öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz hafta önemli bir dolunay evresinden geçtik. Bu dolunayla beraber özellikle tabii ki sizin burcunuzda gerçekleşmesinden mütevellit en çok siz etkilendiniz. Burada bilhassa. Ne kadar iyicil etkiler, olumlu etkiler olsa da bu hafta içerisinde tabii ki bu dolunayın etkilerini özellikle siz hala üzerinizde hissediyor olacaksınız. Öncelikle bunu belirtmek istedim. Ancak bu hafta önemli iki gezegenin e, ikizler Burcu'nda kavuşumu ve ikizler Burcu transitine başlaması sıfır derecede ve aynı zamanda Mars ile Uranüs arasındaki güzel etkileşim e, haftaya gündemini vuruyor diyebilirim. E, Güneş ve Merkür'ün ikizler Burcu'nda e, sıfır derecede kavuşumuyla beraber özellikle yeni başlangıçlar adına oldukça güzel bir bir hafta olduğunu belirtmek isterim. Burada 8. yerinizde yani başkalarından gelen kaynaklar, başkalarından gelen alacak borçlar, yeni krediler, ödemeler, bütçe dengesi adına önemli destekler elde edebilirsiniz. Önemli kontaklar kurabilirsiniz. Özellikle hayatınızdaki otoritelerden, erkek figürlerden destekler görebilirsiniz. Eşinizden, partnerinizden de olabilir. Veyahut partnerin maddi durumundan. Bir iyileşme, bir genişleme olması açısından bir takım sözleşmeler, bir takım iletişim fırsatları, yeni tanışmalar gündeminizde olabilir sevgili akrepler. Yine belirttiğim gibi Mars Uranüs arasındaki açıdan özellikle evliliği Nizde bir takım sorunlar varsa bununla alakalı önemli, ani, hiç beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğinizi belirtmekte. Bilhassa burada evlilik hayatınızla alakalı hiç beklemediğiniz gündemler söz konusu olabilir. Yeni, ani bir şekilde evlilik kararı alabileceğiniz bir partner karşınıza çıkabileceği gibi ani bir kararda, kararda ortaklık kurabilir veya ani bir kararla ortaklığınızı bozabilirsiniz. Ancak her ne karar verecekseniz, her ne adım atacaksanız, her ne haber gelecekse buradan sizin hayrınıza olacaktır ve sizin istediğiniz aslında olumlu olarak değerlendirdiğiniz bir gelişme olacaktır. Bu nedenle ikili ilişkilerde şifa, ikili ilişkiler adına önemli adımlar atmak açısından güzel bir etkileşim yakalamış olacaksınız sevgili akrepler. Umarım güzel bir hafta deneyimlersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili yay burçlarına e, ne gibi etkiler geçiyor? Bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım sizlere. Evet, e, sevgili yaylar bu hafta e, henüz akrep burcu dolunayından yeni sıyrılmış ve yeni ayrılmış olmakla beraber Oldukça güzel etkilerin olduğu bir hafta olduğunu belirtmeliyim. Özellikle akrep dolayı haftasından sonra sakin, uyumlu, olumlu ve hatta destekleyici açılar söz konusu. 21 Mayıs günü Güneş'in ve Merkür'ün İkizler Burcu'nun sıfır derecesinde, başlangıç derecesinde kavuşum yaptığını görüyoruz. Bu sizin aile yaşantınız, özellikle evlilik hayatınız ortaklıklar her türlü ikili ilişkilerinizde güzel anlaşmalar anlamına gelmektedir bu hafta özellikle bir ortaklık kurmayı düşünen yay burcuysanız bu açıyı değerlendirebilirsiniz yeni başlangıçlar için oldukça önemli bir açı olduğunu belirtmeliyim evlilik kararı evlilik nikah imza atmak ortaklık kurmak dediğim gibi her türlü işbirliği halinde gerçekleştirmiş olduğunuz ve sözleşmeye dayandırdığınız işler açısından oldukça güzel ve önemli kontakları kurabileceğiniz önemli birliktelikler kurabileceğiniz bir dönem ve yine Mars Uranüs arasında güzel bir etkileşim söz konusu olacak özellikle yine bu hafta şaşırtıcı ani beklenmedik bir takım adımlar bir takım sürprizler yaşatabilir bu açı bize bu da sizin İş hayatımız ve sağlığınızla ilgili olacaktır. Özellikle yeni iş rutininiz, belki iş yerinizdeki pozisyonunuzun ani bir kararla değişmesi, belki iş arkadaşlarınızdan birinin hayatımıza tesiri veyahut ani bir şekilde ortaya çıkacak sağlık şifa alanmaları, sağlık problemlerinin neticesinde hayatınızı düzene koymanız gibi bu alanlarda önemli, sürprizli, güzel, olumlu destekleyici açılar söz konusu. Umarım güzel bir hafta deneyimlersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili oğlaklara ne gibi etkiler hazırlıyor olacak? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta e, bir akrep dolunayı atlattık. E, oldukça etkili, oldukça testleri ve etkileri hala devam eden bir dolunaydı bu. Dolayısıyla bu hafta Akrep Dolunay'ın tam manası etkilerinden sıyrıldığımızı söyleyemem. Ama bu haftanın açılarına baktığımız zaman oldukça pozitif, oldukça sakin, uyumlu ve olumlu açıların olduğunu, destekleyici açıların olduğunu belirtmeden edemeyeceğim. Öncelikle Güneş'in ve Merkür'ün İkizler Burcu'nda transite başladığını belirtmek istiyorum. Bu İkizler Burcu'nun sıfır derecesinde kavuşum halinde bulunmaları anlamına geliyor. Bu transitle beraber özellikle... Altıncı ilinizle ilgili konularda önemli anlaşmalar olabilir. E, i̇ş arayan bir oğlak burcuysanız e, aradığınız işi bulabilirsiniz. Bununla alakalı kişilerle tanışabilirsiniz. Kontratlar yapabilirsiniz. Veya günlük rutinlerinizle alakalı e, iş temponuzu artıracak veya azaltacak bazı gelişmeler yaşanabilir. İş arkadaşlarınız, e, ekip arkadaşlarınız, çalıştığınız kişilerin e, değişimi, çalıştığınız kişilerin pozisyonun değişimi gibi konular gündeminizi meşgul edebilir ee, uzun bir süre özellikle 3-4 haftalık bir süreç ancak bu hafta başlıyor ve yeni başlangıçlar açısından da oldukça güzeldir ve hayatınıza bir düzen oturtmak bir günlük rutin oturtmak adına da yeni başlangıçlar bir diyet programı ve egzersiz programı oturtmak adına da yine bu açıyı değerlendirmenizi tavsiye ediyor olacağım. Evet e, bu hafta ayrıca Mars Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. E, biliyorsunuz Mars yengeç burcundaydı ve Uranüs'te boğa burcunda konumlanmış durumda. Dolayısıyla 7. evinizde güzel bir şifalanma enerjisi, ani bir takım sürprizler yaşamanız söz konusu olabilir. Burada özellikle aşk ilişkilerinin gündem arz edeceğini ve çocuklarla ilgili meselelerin gündem arz edeceğini düşünüyorum. Özellikle aşkınızla alakalı... Hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Evlilik teklifi alabilir bu hafta eğer bekleyen olak burçları varsa. Oldukça e, mümkün gözükmekte. Çünkü beklenmedik bir takım hamleler, e, ilişkiyi ciddi boyuta taşıyacak durumlar söz konusu olabilir. Ebeveyn olma haberleri, çocukların hayatında meydana gelen güzel gelişmeler veyahut bunların hiçbiri değilse... E, Birlikte yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz ve birlikte işbirliği halinde hareket edebileceğiniz bir iş ortağı ile karşılaşabilirsiniz. Örneğin bir projeniz vardır. Bunun için sermaye veya bir ortaya ihtiyacınız vardır. Bunu değerlendirebileceğiniz bir iş ortağı arayışında da bulunabilirsiniz. Bu açıdan da oldukça güzel ve etkili bir açıdır bu Mars ile Uranüs arasındaki açı nedenle özellikle bu haftanın olumlu ve sakin, uyumlu şekilde geçeceğini ve gerçekten haritanız destekliyorsa yeni başlangıçlar adına da oldukça sürprizli gündemlerin söz konusu olabileceğini belirtmek istiyorum. Umarım güzel bir hafta deneyimlersiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili kovalara ne gibi etkiler hazırlıyor bu videoda bunlardan bahsediyor olacağım. Sevgili kovalar biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bir akrep dolunayını uğurladık. Ancak bu haftada etkileri ve tesiri hayatımızda hissedilmeye devam ediyor. Özellikle sizin gibi bir sabit burçta gerçekleştiği için bu dolunay sizi de fazlasıyla etkilemiş olmalı. Hayatınızda önemli dönüşümler gerçekleştirmiş olmalı diye düşünüyorum. Zira e, haritanızın tepe noktasında gerçekleşti bu donlay ve geleceğinizi şekillendirmek adına önemli bir takım kararlar evresine gelmiş olabilirsiniz. Eğer e, dolunayla ilgili e, videomu izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum sevgili kovalar. Evet bu hafta e, her ne kadar akrep donlayının etkisinde olsak da oldukça iyicil, oldukça pozitif, e, destekleyici ve yeni başlangıçları tetikleyici bir hafta o, e, olduğunu söyleyebiliriz. Uzun zamandır biliyorum çok olumlu şeyler söyleyemedim. Bir felaket tellalı gibi yorumlar yaptım ama bu hafta bunu yapmayacağım. Oldukça gerçekten pozitif etkiler söz konusu. Haritanız destekliyorsa hele alıp yürüyebileceğiniz bir hafta diyebilirim. Özellikle Güneş ve Merkür'ün İkizler Burcu'nun sıfır derecesinde kavuşumu e, önemli bir etkileşim bu hafta. Ve İkizler Burcu transitine başlamış olması bu iki önemli gezegenin. Bu etkileşim sizin 5. evinizde gerçekleşiyor sevgili kovalar. Dolayısıyla hayatınıza yeni bir aşk girebilir. E, çocuklarla alakalı önemli gündemler, ebeveyn olma kar e, kararları, hamilelik haberleri, e, yeni yatırımlar, yeni projeler, sanatsal bir takım faaliyetler, eğer sahne sanatları ile ilgilenen bir kova burcuysanız Bununla alakalı önemli kontaklar, önemli projelere imza atma gibi imkanlar yakalayabilirsiniz özellikle. Ve bu hafta yine Mars ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Oldukça sürprizli yeni başlangıçları yine tetikleyici bir etkileşim bu. Bu da e, bilhassa eğer bir ev alım satımı ile ilgili e, bir hayaliniz, bir hedefiniz varsa bununla alakalı sürpriz bir şekilde karşınıza aradığınız ev çıkabilir ve kontrat yapabilirsiniz. Aile yaşantınızla alakalı önemli şifalanmalar, ailenizdeki bireylerin hayatında yaşanacak güzel gelişmeler, e, taşınmayla ilgili olumlu gelişmeler olabileceği gibi konforunuzu artıracak hayatınızdaki e, rahatlık ve güven duygunuzu artıracak güzel ve olumlu durumlar yaşayabilirsiniz sevgili kovalar. Umarım e, gerçekten e, son derece güzel bir hafta geçirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 20-26 Mayıs haftası siz sevgili balıklara ne gibi etkiler hazırlıyor olacak. Bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili balıklar geçtiğimiz hafta bir akrep dolunayını deneyimledik ve geçtiğimiz haftanın son günlerine dek geldiği için bu dolunay esasında bu haftada etkileri devam ediyor diyebilirim. Bu nedenle akrep dolunayının o gergin enerjisi hayatımızda hissediliyor olsa da bu hafta oldukça sakin oldukça olumlu oldukça destekleyici çok güzel iyicil etkilerin olduğu ve yeni başlangıçların başlamasına yönelik motivasyonu, enerjiyi ve fırsatı yakalayabileceğimizi belirtmek istiyorum. Özellikle Güneş ve Merkür'ün İkizler Burcu'nun ilk derecelerinde kavuşmasıyla beraber Hayatınızda ailevi konularda yeni başlangıçlar söz konusu olabileceğini söyleyebilirim. Özellikle ev arayan bir balık burcuysanız taşıma planı yapan bir balık burcuysanız aradığınız evi bulabilirsiniz, kontratınızı yapabilirsiniz, tapunuzu alabilirsiniz. Bunun dışında taşınmayla alakalı gündeminiz varsa ev kiralamak, ev ayarlamak gibi konularda da oldukça fırsatlı zamanlar sizi bekliyor olacak sevgili balıklar. Aile bireylerinin özellikle ailenizdeki erkek figürlerin, baba figürlerin hayatında güzel ve olumlu gelişmelerin yaşanması da söz konusu olabilecektir. Dediğim gibi oldukça yeni başlangıçları temsil eden, ailede yeni bir takım düzeneklerin, düzenlerin kurulabileceği, belki bir ev değişikliği, belki bir ev tadilatı gibi konuların gündemde olacağı açılar söz konusu. Ve yine Mars ve Uranüs arasında güzel bir destekleyici bir açı da mevcut durumda. Özellikle kardeşlerle çalışan, kardeşlerle bir iş ortaklığı kurmak isteyen bir balık burcuysanız bunun için hiç beklemediğiniz bir takım fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yakın çevre ilişkilerinden, yakınlarınızdan bir projenizi, bir hayalinizi sunabilmek için, ortaya koyabilmek için destekler görebilirsiniz. Hem maddi hem manevi anlamda ve yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, iletişim kanallarıyla özellikle ortaya koyabileceğiniz fırsatlar yakalayabilirsiniz. Teknolojiyle alakalı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Oldukça şanslı. Ve oldukça öngörülemez beklenmedik gelişmelerin ve haberlerin alınabileceği bir hafta. Umarım güzel bir şekilde değerlendirirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere sevgili balıklar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftalık yorumlar bu şekildeydi. Uzun süredir bu kadar olumlu bir video çektiğimi hatırlamıyorum. Umarım gerçekten bahsettiğim gibi ve hatta bahsettiğimden de öte güzel başlangıçlar, güzel yenilikler hayatınıza girer. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zira e, tabii ki abone sayım, izlenme sayım, e, evet. videolarımın altına gelen yorumlar, eleştiriler, olumlu ol yorumlar, ve olumlu eleştiriler beni motive ediyor ve daha çok video çekmek adına teşvik ediyor. Bu arada zaman zaman yorumlarda soruyorsunuz. Danışmanlık almak isteyen arkadaşlar aşağıda bilgileri mevcut ama mail adresimden bana ulaşabilirler. evrenselkadimbilgi.gmail.com benim email adresimdir. Aynı zamanda instagramdan da opikus diye arattığınız zaman dm yoluyla da bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Destekleriniz ve ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Haziran ayı burç yorumlarını dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.